O zaire problemini çözdüğünü söyleyeceksin. Selamını verirsen, Sağlıklı göreceğiz ha. İşte kolay gelsin. Cuma tarikatı iyi teşkilatı milletökü beraber İstanbul'da Cuma tarikatı için Cuma tarikatı için Cuma günü Türkler üstelendirilir konuşacağız. Sevmiyoruz. Seçme bizim kafamız. Allah estağfurullah. Allah estağfurullah. Allah estağfurullah. Allah estağfurullah. Allah estağfurullah. Allah estağfurullah oraya geldik. Eee bütün esnafımızı ziyaret ettik. Şimdi de Ayakkabıcılar Caddesi'ndeyiz. Maalesef e, bugün cuma olmasına rağmen ciddi sayıda vatandaşımızın alışverişi de olması lazım ama esnaf tam anlamıyla, tam yerel deyimle kan alıyor. Gerçekten sıkıntı büyük. Eee bir an önce insanların o e, yani feraha, huzuru ve de ekonomik olarak rahatlığı ihtiyacı var. İnşallah pazar günü vatandaşlarımızın doğru bir kararıyla eee Sayın Genel Başkanımız 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu geldikten sonra piyasadaki gelecek olan o güvenle göreceksiniz her şey çok daha güzel olacak ve de e, bunun etkisi uçakta da olacağını şimdiden teyit etmek istiyorum. Parabaşkanım size de konuşamam hemen milletvekili birinci sıradayımızla konuşmak istiyorum. Bu konu uzatmak istiyorum çünkü seçime son bir gün kaldı. Eee esnaf çalışmalarımız vesaire neyse devam ediyoruz. Sık sık takip ediyoruz. Yine. Seçime son bir gün, gün kaldı. Mesajınız da olacak. Ücelikle yani son dakikaya kadar toplu halde el milliyle güçlüsüyle çalışmaya devam ediyoruz. Vekilimin dediği gibi İngilizce'nin top oynuyor burada. Tabii hem ekonomik kriz hem de belediyenin yanlış politikalarının sonucu bu. Gezdiğimiz kapalı çarşı içerisinde insanlar sinek avlıyor ve çok dertliler. Bunların bitmesini istiyorlarsa 14 Mayıs'ta ilerleme vücudanına koyarak oy kullanmaları gerekiyor. Biz pazartesiden itibaren bu ülkede çok güzel şeyler yapacağımızı inanıyoruz. İktidar olacağız. Uşak'tan iki milletvekilini kesin çıkaracağız. O açıdan vatandaşlarımızın bize güvenmesini istiyoruz. Bu birlik, beraberlik hiçbir yerde yok. O açıdan bu birlik, beraberlik hem sandığa yansıyacak hem cebimize yansıyacak. Buna inanıyoruz. Son dakikaya kadar da çalışmaya devam. Saadet Partisi, Cumhur Şakir Başkanı. Ekrem daha gezini de sordum. Neler söyleyeceksiniz başkanım? Evet, bir gün kaldı seçimlere. İnşallah bu seçimler vatanımıza, milletimize hayırlara getirir. Ee, biz son dakikaya kadar e, canla başla çalışıyoruz. Çalışmaya devam ediyoruz. Bugün Ayakkabızlar çarşısındayız. Ee, buradaki esnafımız maalesef kanal. Önceden burada inatsan yere düşmezdi. Yanlış politikalar sonucu e, bu hale geldi. E, burası evet değişmeye gerekli vardı ama niye dört sene beklendi de dördüncü senenin sonunda tam ve mesela ya da şöyle pandemi döneminde yapılsaydı iki sene esnaf zaten kapandı o dönem bitirilseydi ama bir seçim yatırımı olduğu için seçime bir iki sene kala e, seçime bir şey kalabiz, yap başladılar. İnşallah e, biz Uşak'tan Millet İttifakı olarak hem Cumhuriyet Halk Partisi hem de 13. Cumhurbaşkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun e, Uşak'ta birinci olarak çıkan için canlı başla çalışıyoruz. Teşekkür evet, ederiz. Biz bugün burada esnaf çalışması yapmaya geldik ama esnafın sorunlarını dinledik. Ona döndü. Kendimizi tanıtmak amacıyla dolaşıyoruz ama esnaf çok mutlu. Esnaf çok gergin çünkü hiçbir gelen giden olmadığını yani bu pazarın bölünmesi onları çok çok ve işlerini zora sokmuş. İnşallah her şey çok güzel olacak diyoruz. Ondan sonra siz olarak söyleyeceksiniz. Evet vekillerin e, gereken açıklamaları yaptılar. Pazar e, açıklamalar oldu. Evet bugün e, esnamdan ziyaret ediyoruz. Ama yara yönetiminin yapmış olduğu adından dolayı da burada bütün esnamızın mağdur olduğunu gördüm inşallah 15 Mayıs Salı günü Merkur Erenspor'un üzerinde duracağız. Eee bilmiyorum hali gibi düşünüyorum ben. Ee, bizi güzel günler bekliyor. Ezcanımız inşallah istediği Verim alacak. Kaç gün burada 15 Mayıs sabahı sorun bak. var. Tabii muharebeye bir şey ee. evet, ahora, Akşam bir haberle karşılaştık. Akşam itibarıyla <gülüyor> bu nezdinden öğrenmiş oluyoruz. Muharebinde bugün genç bir bir katılacağına dair birkaç haber gelindi. Bunun partideki birisi. Şu, şu anda onunla ilgili net bir bilgiye sahip değiliz. Ee, Ama günahçın e, böyle bir söylen var. E, kapılar bu noktada söyleyebilirim. Yana Başkanımız davet etti. Yana Başkanımız davet etti. E, tabi Muharremi'nin kendi tercihleridir. E, evet. Her zaman için tabii ki bu tercihinden dolayı da. Bizler yani kendilerine teşekkür ederiz tekrar. İnşallah dediğim yufadığını söylemiştim. Yirmi beş masrafımız, Cumhurbaşkanı Sayın Kemal Kırmızı'nın işaretini Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Değil. Yüze onun yeri burada üstler, bürosunda değil mi? Hayır. Hayır Dükkandı mı? Çünkü ben bürosu burada onun için oraya gidiyorum. Tamam mı? Tamam. Merhaba, merhaba. merhaba. Merhaba. Zahir Pazarını gönderdik. Bir oradan istiyorsun. Merhaba, merhaba. Diyelim. Evet. Evet.